Koronavirüs salgınında her geçen dakika son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya çapında şu dakikaya kadar 4098 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınında toplam teşhis edilen vaka sayısı ise 116.978'e yükseldi. Kurtarılan hasta sayısı ise 64.578 Gelen son dakika bilgisine göre İran'da 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle Ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8042'ye yükseldi. Nüfusu 50 milyona aşkın ülkeler arasında sadece Türkiye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Koronavirüsü bulunmuyordu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de son yaptığı açıklamada ülkede koronavirüsün teşhis edildiği yönündeydi. Böylece nüfusu 50 milyon ve üstü ülkeler arasında Koronavirüs bulunmayan tek ülke olarak Türkiye kaldı. Kardeş ülke Azerbaycan'da ise Koronavirüs vaka sayısı 9'dan 11'e yükseldi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Bangladeş ve Arnavutluk da ilk koronavirüs vakasını duyurdu. Avrupa ülkelerinde de sıçrayan koronavirüsü İtalya'da 463 kişinin ölümüne sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs olabileceğini söyledi. Ayrıca Fahrettin Koca okulların tatil edilmesi konusunun Milli Eğitim Bakanı ile görüşüleceğini bildirdi. Okullar büyük ihtimalle haftaya geçici olarak kapatılacak. Japonya'nın Gomagori kentinde virüs tesisi konulan ve evinde beklemesi söylenen bir kişi öfkelenerek hastalığı bilinçli olarak yaymaya çalıştı. Singapur'da yapılan incelemelerde virüsün klimalardan bulaştığı düşünülüyor. Öte yandan NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişi de virüs tespit edildiğini duyurdu. NASA'nın Kaliforniya'daki merkezinde çalışan bir kişi de koronavirüs testi pozitif çıktı. NASA, çalışanlarına bir sonraki bilgilendirmeye kadar evden çalışan uyarısında bulundu. Katar'da ikinci bir duyuruya kadar eğitimi ara verildi. İşte dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında son gelişmeler. Koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Ölü sayısı hızla artarken virüs... Türkiye'nin Suriye şu tüm komşularını sıçradı. Suriye'de ise iç savaş devam ettiği için tanık koyma süreci sağlıklı işlemiyor. Öte yandan oluşan son dakika bilgisine göre İran'dan gelen ve karantinaya alınan 65 yolcu ise karantina sürecinin dolmasının ardından tahliye edildi. Hindistan'da koronavirüsten korumak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar. Ayrıca Hindistan'da halk koronavirüsü temsil eden dev kuklayı ateşe verdi. Böylelikle Koronavirüsten kurtulacaklarına inanıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste, koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri, bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırladıklarını belirterek, bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz dedi. İtalya'da yaşanan gelişmeler ise, Dünyayı korkutmaya başladı. İtalyanlar karantina ilanının ardından süpermarketlere akın etmiş vaziyette. İtalya'da tüm halka açık etkinlikler, sinemalar yasaklandı. Spor salonları ve pub'lar kapatıldı. Cenaze ve düğünler iptal edildi ve seri oyunları da dahil olmak üzere spor karşılaşmaları askıya alındı. İtalya'da gece saatlerinde ortaya çıkan polis, acil durum araçlarının hoparlöründen insanlara içeride kalmalarını söylediği bildiriliyor. Hapishanelerdeki açık görüşlerde virüs yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında bir süreliğine doldurulmuştu. Mahkumlar ayaklandı. İtalya'daki cezaevlerinde virüs yönelik tedbirleri protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 7 mahkum hayatını kaybetti. Ülkedeki birçok cezaevinde isyanlar devam ediyor. İtalya Olimpiyat Komitesi yaptığı toplantıda futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığı kanaat getirerek futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı. Yaşanan bu gelişme 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını gündeme getiriyor. Milli takımımız da bu turnuvada yer alan takımlar arasında. Nijerya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Hasta Türkiye İstanbul üzerinden Nijerya'ya gitti. Yani Türkiye'yi transit geçişi olarak kullandı. Fahrettin Koca ülkemizde koronavirüs bulunma ihtimallerine şöyle cevap verdi. Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Bu virüs tespit edilebilmiş değil. Tespit edilmiş koronavirüs yok ama bu şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, bir gün sonra karşımıza çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemedim bilin isterim. Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir? Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Ülkemize görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor. Avrupa giderek yukarı doğru gidiyor ve sizin Avrupa ile ilişkilerinizi kesme şansınız yok. O nedenle yapılabilecekler bu süreçte çok zor değil. Risk belli çözüm de belli. Çözüm bu süreçte dışarıdan bu enfeksiyonun geleceğini ya da gelmiş olduğunu söylüyoruz. Bu süreçte biz ile riski görmüyorduk. Çin, İran, Kore, Japonya geçmişi olanları daha çok önemsiyorduk. Ama şimdi bütün dünyada seyahat öyküsü olanlar bizim için şüpheli olmaya başladı. O nedenle vatandaşımızın zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasını öneriyoruz. Yurt dışından gelen, sağlık sorunu olmayan vatandaşımızın 14 gün evde kendisini izole etmesini rica ediyoruz. Yurt dışından gelenler özellikle yaşlılar ve kronik hastalara temas kurmamalı dedi. Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda, Risk seviyesinin giderek arttığını ve koronavirüs taşıyıcısının aramızda gezebileceğini belirtmiş. Yani şu anda ülkede tespit edilmemiş bir koronavirüs vakası taşıyıcısı olabilir. Koronavirüsün yaşlara göre öldürücülük oranı ise şöyle değişmekte. 80 yaş yaş %14.8 70-79 yaş %8 60-69 yaş %3.6 50-59 yaş %1.3 40-49 yaş %0.4 30-39 yaş %0.2 20-29 yaş %0.2 10-19 yaş %0.2 0-9 yaş arasında ise şu ana kadar ölüm gözlenmemiş. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada gerçek vakal sayılığını bildirmeyen çok fazla ülke var. Koronavirüs tehdit oluşturucu bir virüs. Ülkelerden sayılar hakkında dürüst olmalarını istiyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde Koronavirüs nedeniyle küresel risk seviyesini yüksekten çok yükseğe çıkarmıştı. Başkan Erdoğan da koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs yönelik altyapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Sağlık tesislerimiz zaten bu konuda tartışılmaz. Şu anda 110'un üstünde ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor dedi. İran'da salgınla mücadele kapsamında Büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 yerelte girişler yasaklandı. Ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitim ara verildi. Spor ve sanatsal faaliyetlerde 20 Mart'a kadar iptal edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüsün giderek yayılması tüketim alışkanlıklarını değiştirirken, Zincir mağazalara özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışını limit getirmek durumunda kaldı. New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailenin tercih ettiği Costco, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi. Koronavirüs salgının doğu eyaletlerinde yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı. Market yöneticileri müşteriler arasında zaman zaman yaşanan kavgalara ve panayasyon vermek için çareyi bazı ürünlerin satışını iki adetle sınırlandırdı. Kapılarda polisler görevlendirildi. Fransa'da ülke genelindeki hastanelerde koronavirüse karşı tedbirlerin arttırıldığı bildirildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma günü koronayla ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüs karşı bulursal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3. seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı. Fransa'da şu ana kadar 30 kişi hayatını kaybetmişken 12 kişi kurtarılmış, görülen vaka sayısı ise 1606. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yeni tip koronavirüs salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekimin lideri Zong Lianshan virüsün en az Haziran'a kadar dünya genelinde yayılmaya devam edeceğini söyledi. Çin'de yayınlanan Shengming Shi Bağıcısı'nın sözlerini aktardığı Zong tahminlere göre salgın dünya genelinde en az Haziran ayına kadar yayılmaya devam edecek. Koronavirüs ile mücadeledeki ağırlık gelecekte ihracattan ithal vakalara kayabilir ifadelerini kullandı. Yani Çin'den daha kritik yerlerde olabileceğini söylemiş. Azerbaycan'da bu virüsün görülmediğini söyleyen arkadaşlar var. Bu istatistikler Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı istatistiklerdir. Dünya Sağlık Örgütü'ne de devletler vaka sayılığını bildiriyor. Yani bu istatistikler devletler bazındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz her zamankinden hijyenik olmaya çalışsın. Umarım kayıp vermeden bu salgını atlatırız. Gelişmelerden haberdar olup aynı zamanda kanala destek olmak isterseniz Abone ol butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.